Teknoloji Okudan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün bir donanım incelemesiyle karşınızdayız. Konuğumuz ise MSI'ın Mac Z590 Tomahawk Wi-Fi anakart modeli. Bu anakart arkadaşlar özellikle tasarımı ve soğutma tarafıyla ön plana çıkan bir anakart. Dolayısıyla oyunculara hitap eden bir anakart olduğunu hemen baştan söyleyebiliriz. Aslında anakartın tipine baktığınız zaman zaten oyunculara özel olarak tasarlanan bir anakart olduğunu anlayabiliyorsunuz. Burada oyunculara özelden kastımız ne? Siz buna son nesil işlemcileri takacaksınız ve çeşitli hız aşırtma yani overclocklar yaparak en üst düzey performansları rahat bir şekilde alabileceksiniz arkadaşlar. Şunu incelememizin hemen başında belirtelim. Bu anakart sadece Intel işlemcilerini destekliyor. Dolayısıyla AMD tarafında bir İşlemci satın almak istiyorsanız bu anakartın sizin işlemcinizle uyumlu olmadığını sizlere söyleyelim. Intel tarafında ise 10. ve 11. nesil tüm işlemcilerle sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Ben biraz daha böyle düşük bütçeli bir işlemci taksam olur mu diye soracak olursanız Celeron işlemcilerin de yine bu anakartta sorunsuz bir şekilde çalıştığını sizlere belirtmiş olalım arkadaşlar. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan şöyle anakartımızın tasarımıyla bir incelememize başlayalım. Daha sonra üzerinde ne gibi giriş çıkışlar var bizlere neler sunuyor bunlardan bahsedeceğiz sizlere. Önümüzdeki günlerde biz bu anakarta 11. nesil bir Intel işlemci takacağız. Ve bu işlemciyi çeşitli overclock testlerini sabit tutacağız arkadaşlar. Üstelik bu testler sırasında bir de sıvı soğutmalı sistem bağlayacağız. Bakalım ne gibi performanslar, ne gibi sonuçlar verecek. Bunu o incelemelerde, o testlerde sizlerle birlikte görmüş olacağız zaten. Bugünkü videomuzda ise anakartımızın temel tasarımı, bize sundukları ve ne gibi desteklere sahip olduğunu beraber görmüş olacağız. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi bu anakartta Intel işlemcilerine destek veriliyor. Dolayısıyla LGA 1200 soketi mevcut. Bu soket arkadaşlar DRMOS 17 fazla bir kurulumdan güç alıyor ve 60 Amper destekli bir kontrolcünün emrinde olduğunu da sizlere söylemiş olalım. Tabi şunu merak edebilirsiniz arkadaşlar bu anakartın güç girişi ne şekilde diye. Onu da hemen size belirtelim. Şurada gördüğünüz gibi klasik bir girişimiz bulunuyor zaten. Fakat burada... 8 pinlik girişin yanında bir de 4 pinlik girişimiz var. Artık günümüzdeki böyle oyuncu odaklı anakartlarda zaten bu tarz girişler görmeye alıştık. Fakat eski bir güç kaynağınız varsa yani eski bir PCU'nuz varsa bu girişe uygun bir çıkışınız olmayabilir. Dolayısıyla bir çevirici kablo vesaire almanız da söz konusu. Bunu size baştan belirtmiş olalım ama zaten ben güç kaynağımı powerımı yeni aldım diyorsanız arkadaşlar yeni nesil powerlarda zaten 8 Artı 4 şeklinde anakart soketinin çıktığını da sizlerle paylaşmış olalım. Yani yeni nesil bir güç kaynağınız varsa bu anakartı aldığınızda herhangi bir sorun yaşamayacağınızı sizlere söyleyebiliriz. MSI bu anakartında alüminyum MOSFET soğutuculara yer vermiş ki bu soğutucuların gayet yeterli bir performans sunduğunu söyleyebiliriz sizlere. Anakartta 4 adet RAM slotumuz bulunuyor. Yani RAM tarafında herhangi bir sıkıntı çekmeyeceğinizi söylemek mümkün. DDR RAM taktığınız arkadaşlar... Buraya yani 4 RAM slotu demek sizin RAM'i bayağı bir uçurabileceğiniz anlamına geliyor ki şunu da dipnot olarak belirtmek lazım. Günümüzde en yüksek oyunlarda dahi 16 GB RAM hayli hayli yetiyor. Hadi siz biraz daha uçtunuz 32 GBlık RAM taktınız diyelim ki bu RAM sizi 5-6 yıl zaten götürecektir. Yeni nesil konsollarda dahi RAM kapasitesi şu anda 24 Gigabyte civarında. Dolayısıyla yeni nesil konsollar için geliştirilecek yapımlarda dahi 32 GBlık bir RAM sizi hayli hayli taşıyacaktır. Dolayısıyla bu anakartın RAM tarafında bir sıkıntı vermediğini sizlere söyleyebiliriz. Bu arada 11. nesil işlemciler ile bu anakartı kullanacaklar için ufak bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Biliyorsunuz onlarda RAM olayında GR1, GR2 falan gibi bir saçma bir muhabbet vardı. Yani bana göre saçma bir muhabbet. Burada yine o GR1, GR2 olayından ötürü arkadaşlar e, bellek hızları her slotta aynı şekilde çalışmayabiliyor. Birinci port arkadaşlar 128 GB ve 533 MHz'e kadar destek sunuyor. Dolayısıyla oyuncuların bu RAM portunun RAM slotunun kullanması bence daha doğru olacaktır. Gelelim ekran kartı slotlarımıza. Burada iki adet ekran kartı slotumuz bulunuyor. Bunlardan bir tanesi bir metal ile güçlendirilmiş. Neden? Biliyorsunuz bazı Ekran kartları oldukça ağır olabiliyor. Dolayısıyla gövde ağırlığından ötürü sağa ya da sola doğru yatma riski bulunuyor. Tabi bu hemen ekran kartını takar takmaz olmuyor ama zamanla ne oluyor arkadaşlar? Şu PCI yuvasını ana karttan ayırabiliyor bu ağır ekran kartları. İşte mesaj bunun önüne geçmek için demiş ki eğer benim kullanıcımda ağır bir ekran kartı varsa o ekran kartını bu slota taksın ve Herhangi bir risk olmadan, anakarta zarar vermeden bu ekran kartını kullanabilsin demiş ki bizce çok iyi düşünülmüş bir seçenek. Burada ikinci bir ekran kartı yuvamız daha var. Dilerseniz onu da kullanabiliyorsunuz. Ekran kartından bahsetmişken PCI X1 slotunun bulunduğunu da söyleyelim arkadaşlar size. Bu slotlar ne işe yarıyor? Eğer hani ben mining seti kurmak istiyorum, mining için bu anakartı alacağım diyorsanız. Buna 4 tane ekran kartı bağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani 4 ayrı ekran kartı desteği. Şu anda bu anakartta mevcut. Zaten şu ikisini direkt kartı bağlıyorsunuz. Şuradan da ne yapıyorsunuz? Riser'larla birlikte 2 tane daha ekran kartı buna bağlayabiliyorsunuz. Yalnız şöyle bir mesele var. Biliyorsunuzdur belki ekran kartı çoğaltıcı diye bir kart var. O kartı yerleştirdiğiniz anda zaten çıkışına 4-4-4 şeklinde ayrı ayrı ekran kartları bağlayabiliyorsunuz. Ki burada 4 tane çıkış olduğu için... 16 ekran kartına kadar destek sunabiliyor. Tabi onda da farklı güç kaynaklarından beslemelerde yapmak zorunda kalabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da sizlere dipnot olarak belirtmiş olalım. Ama ben bu anakartı oyun için alacağım diyorsanız zaten şuradaki gördüğünüz metal gövdeli slot sizin işinizi fazlasıyla görecektir. Dilerseniz diğer slotlara da farklı kartlar takabilirsiniz. Bu da artık sizin tercihinize kalmış bir durum. Gelelim arkadaşlar kartımızın şu çıkışlarına. Keşke bütün anakartlarda bu tarz bir çıkış görüyor olsak fakat ne yazık ki görmüyoruz. MSI burada gördüğünüz gibi donatmış da donatmış. Yani USB'den tutun da dijital ses çıkışına kadar her şey mevcut. Şurada iki tane Wi-Fi slotumuz var görüyorsunuz. Buradan antenlere bağlayarak direkt anakartın Wi-Fi'nı kullanabiliyorsunuz. Bunu da sizlerle paylaşmış olayım yeri gelmişken... Evet şimdi gelelim giriş çıkış olayına arkadaşlar. 4 tane USB 3.2 var. Bu anakartın üzerinde ki USB'nin ne kadar fazla olması gerektiğini hepimiz biliyoruz. HDMI 2.0 var. 4K'ya kadar 60Hz'e kadar destekli display port 1.4 bulunuyor. Bu iki girişin de anakartta olması zaten kaçınılmaz bir durum. Gerçi tabi diyeceksiniz ki ekran kartı taktığımızda bu giriş ve çıkışlara... Yani DisplayPort olsun, HDMI olsun çok fazla gerek kalmıyor. Olsun yine de MSI burada bunları düşünüp yerleştirmiş. Bence bu da önemli bir artı. Bir tane arkadaşlar USB 3.2 20 gigabit tip C portumuz yer alıyor. Tip C portu için bir tane 10 gigabitlik çıkış 4 tane USB 2 çıkış alabiliyorsunuz. Tabi burada yine tercih meselesi kullanıcılara kalmış durumda. Wi-Fi 6 standartlı antenimiz var. Az önce de belirttiğim Üzere 6 GHz frekansı kullanıyor. Bluetooth 5.2 de mevcut arkadaşlar. Bluetooth'un yani bu anakartı aldığınızda ekstra bir Bluetooth sürücüsü almanıza gerek yok. Realtek ALC 4080 ses yongasıyla geliyor. Bu yongayı arkadaşlar 1220'nin devamı şeklinde düşünmeyin. Realtek bunu tamamen baştan tasarladı. Bunu da sizlerle dipnot olarak paylaşalım ve gelelim M2 slotlarına zaten anakartın detaylarında da bu M2 slotlarını görmüşsünüzdür. 3 tane M2 slotumuz bulunuyor ki bu M2 slotlar oldukça kalın soğutucu bloklarla geliyor. Burada MSI gerçekten işinin hakkını vermiş diyebiliriz. Bu blok soğutucular M2 Shield Frozer şeklinde adlandırılmış. 6 tane SATA girişi bulunuyor. Bu SATA girişinin yanında da 6 tane 4000 fan çıkışı mevcut yani Kasayı istediğiniz, dilediğiniz gibi soğutabiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten MSI bu anakartında ne var ne yok yağdırmış. Yani giriş ve çıkışları saymakla bitiremiyoruz diyebiliriz. Burada ayrıyetten RGB LED aydınlatma takacağım diyorsanız onun içinde çeşitli giriş ve çıkışlar mevcut arkadaşlar. Bu bildiğimiz LED şeritleri alıp dilerseniz buradan anakarttan besleyebiliyorsunuz ve bunu kasanın içerisine Dilediğiniz şekilde takabiliyorsunuz. Gerçekten bu da güzel bir opsiyon diyebiliriz. Evet şimdi gelelim toparlama kısmımıza şöyle anakartımızı dikkatli bir şekilde koyalım. Dediğimiz gibi arkadaşlar önümüzdeki günlerde biz bu anakartı 11. nesil bir Intel işlemcisiyle test edeceğiz. Ve bu testlerde sizlere çeşitli hız aşırtmaları da göstermiş olacağız. Yani hız aşırttığımızda bizlere nasıl bir performans sunduğunu Direkt olarak görebileceksiniz. Tabii burada şu da önemli. Hız aşıtma dediğimizde önemli olan anakartın performansından ziyade işlemcinin ve soğutma sisteminin performansı. Bu soğutma sistemi içinde biz sıvı soğutma sistemi kullanacağız. Bir tane yine MSI'ın logosunu taşıyan bir sıvı soğutma sistemimiz var. Aynı zamanda onun incelemesini de gerçekleştireceğiz o videoda. Yani hem sıvı soğutmanın incelemesini gerçekleştirmiş olacağız. Hem de Intel işlemcimizin Hız aşırtmada nasıl bir performans sunduğunu görmüş olacağız. Kısaca özetlememiz gerekirse arkadaşlar MSI'ın bu Tomahawk anakartının tam bir fiyat performans modeli olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Genel itibariyle baktığınızda tüm kullanıcı ihtiyaçlarına yer verilen bir anakart olmuş. Malzemesi vesaire zaten kaliteli. Söz konusu MSI olduğunda zaten böyle malzeme kalitesinden bahsetmeyi ben çok doğru bulmuyorum. Çünkü bazı markalar vardır ki böyle malzeme kalitesi isminden gelir ki MSI'da bence bunlardan bir tanesi arkadaşlar. Eğer ben bu yakınlarda oyun kasası toplayacağım, oyun kasam için yeni bir anakart almayı düşünüyorum diyorsanız kesinlikle MSI'ın Mac Z590 Tomahawk WiFi modelini sizlere gönül rahatlığıyla önerebiliriz. Ama dediğim gibi önümüzdeki günlerde biz bu anakartın üzerine işlemcisini, sıvı soğutmasını Hatta ekran kartında takıp çeşitli testler de yapacağız. Dilerseniz o videolarımızda bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum sizlere. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.